Arkadaşlar merhabalar 10. sınıf akademi serisinde geldik dörtgenler ve çokgenler konusundaki 3. videoya aynı zamanda bu çokgenlerin de 3. videosu yapıyor pdf'i çıkarttınız nereden çıkartıyordunuz açıklama kısmındaki linke tıkla 10. sınıfa gir ikinci dönem konuların içerisinde çokgenler pdf'ine ulaşacaksın bu pdf'i de önüne de aldın zaten hazır bir şekilde bekliyorsun ve beraber şimdi çalışmaya başlayacağız ne anlatacağız ya? sayfa 7'nin sağından başlayıp sayfa 10'un sonuna kadar bitireceğiz yani düzgün altıgenden bahsedeceğiz size. Bir de çokgende böyle alandan bahsedeceğiz son kısımda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün altıgen çok önemli bir yere sahip. Her konuya hemen hemen her konuyu içeriyor diyebiliriz. Biraz sonra hangi konuları içerdiğin, içerdiğinden de bahsedeceğiz. Bütün kenarları eşit olan altıgene biz ne diyoruz? Bir de iç açıları eşit olacak tabii ya da dış açıları. Düzgün altıgen diyoruz. Bir iç açısı 120, bir dış açısı 60. Zaten biliyorsun da ben yine de göstereyim. Hocam. 360'ı biz 6'ya bölsek dış açısı kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. İç açısı kaç derece yapıyor? 120 derece yapıyor. Evet bu 60 ve 120'yi anladık herhalde. Ama dur. Şimdi dış açıda 60'ı gördük ya. Bak burada da önemli bir noktaya sahip bir şey var. Hop, hocam bu da dış açısı. Şöyle dış açısı burada da 60 derece yaptığından dolayı şöyle dışarıya uzattığımız zaman bazen 60-60-60 özel bir durum. Eşkenar üçgen oluşturabiliyoruz. O yüzden aklında bulunsun, hocam şöyle yapsak mesela eşkenar üçgen, şöyle yapsak mesela eşkenar üçgen, ya da bunu boş ver, bir de şöyle yapsam mesela şöyle bir eşkenar üçgen karşına çıkabiliyor. Yani büyükte de bir eşkenar üçgen çıkmış oluyor. Açıları yazdığın zaman, şurası da 60, burası da 60 oluyor. Buna da dikkat et. Hatta burada da şu 60'ları da şöyle yazalım istersen. Hatta şunu da şöyle uzatırsın, burada da eşkenar üçgen, bunu da böyle uzatırsın. Bazen böyle eşkenar üçgenlere ihtiyacımız olacak. O yüzden böyle dışarıda eşkenar üçgen oluşturma tekniğinin de olduğunu da bil. Tamam? Özel bir açı var. 60 derece eşkenar üçgen oluşuyor. Tamam, bunu öğrendik. Sonra geldik şuraya. Düzgün altıgenin 6 tane simetri ekseni vardı. Arkadaşlar, bütün düzgün çokgenlerde bu böyledir. Kenar sayısı kadar simetri ekseni vardı. Düzgün beşgende 5 tane olduğunu gösterdik zaten. Karşı tepeden çizilen diklerin olduğunu göstermiştik. Burada da düzgün altıgende de alt tane. Yedi gende yedi tane, sekiz gende, sekiz kıt tane. Kenar sayısı kadar simetri ekseni vardır. Peki hocam. Pe peki hocam. Alt tane ama gösterin bakın bunlar ne. Bunlardan bir tanesi şudur kardeşim. En uzun köşegendir. En uzun köşegen simetri eksenlerinden biridir. Hocam bu en uzun köşegen simetri ekseni. Tamam. E, aynı zamanda bu da en uzun köşegen değil mi? Bak bir bu köşegen var. Bir bu, bir de bu. En uzunu bu değil mi? Evet bir de bu arkadaşım en uzun köşegen simetri ekseni e hocam simetri ekseni 1 2 3 tane oldu ama arkadaşım simetri ekseni demek ne demektir öyle bir doğruyla çizdiğin zaman ne yapacaktı 2 eşit parçaya ayırmayacak mıydı evet burada düzgün altıgende sen şuradan karşı kenardan şuraya karşı kenarın ortasından daha doğrusu tam buradan karşı kenara dik çizdiğin zaman da yine 2 eşit parçaya ayırıyor yani bunlar da simetri eksenidir dostum Buna da dikkat et. Yani burada da 1, 2, 3 tane var. Toplamda 6 tane yapıyor. Mesela basit bir örnek. Karede de öyle. Hocam bir köşegen bu. Diğer köşegen bu. 2 tane simetri ekseni oldu. 3. hangisi? Hop şu. 4. hangisi? Hop bu. Ben bunu ama nerede söyleyebiliyorum? Düzgün çokgenlerde söyleyebiliyorum. Dikdörtgende öyle diyebilir miyiz? Hocam dikdörtgende simetri ekseni sayısı 4 tane diyebilir miyiz? Hayır. Kaç tane biliyor musunuz dikdörtgende? 2 tane. Bir tanesi bu. Tam ortadan bölen ve dik bölen. Kağıdı katladığınızda üst üste geliyor. Bir tanesi de bu kardeşim iki eş parçaya bölen ve dik olan. Çünkü alttan üstte katladığın zaman şey yapıyor. Dik dörtgende mesela iki tane. Bizim söylediğimiz şey düzgün çokgenlerde böyle oluyor dostum. Buna dikkat et. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı kadar ne oluyormuş? Simetri ekseni oluyormuş. Ama simetri eksenleri en uzun köşegenler. Bir de kenarın orta noktasından karşı kenarı birleştiren dikmeler de simetri ekseni oluyor. Buna dikkat et. Peki hocam. Madem bu simetri ekseni. O zaman simetri ekseni olduğu için açıyı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. 60-60. Burası da 60-60. Sonra diğer simetri eksenini çizsem ben. Hocam diğer simetri eksenini çizdim. Hatta sonra da çizirim onu. Bu da aynı şekilde 60-60 yaptı mı? Evet bu da 60-60 yaptı. Bak diğerini de çizsem ben ne oluyor? Hocam diğerini de çizdiğim zaman. Bak burada. Burası da 60-60 yapar iki eş parçaya böldüğü için. Aa ne çıktı karşıma? 60-60-60. 60, 60, 60, 60, 60. Yani 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyormuş düzgün altıgen. 6 tane eşkenar üçgen çıktı karşıma. Dikkat et. Buradan bu eşkenar üçgenlerden şimdi şu alttaki özellikleri de söyleyeceğiz zaten. En uzun köşegen simetri eksendir ve bir kenarın iki katıdır. Gerçekten öyle mi? Hocam bir kenar A ise eşkenar üçgenden A, A, A, eşkenar üçgenden A, A, A. En uzun köşegen gerçekten bir kenarın iki katı oldu mu? Oldu. Bu da önemli. Bir kenar iken en uzun köşe genin de 2a olmasını kullanıyoruz. Aklımı köşede de bulunsun. İkincisi, simetri eksenlerinin kesim noktası, her şeyin merkeziydi. Daha önce söylemiştik zaten bunu. Burada da öyle. Hocam çevre çemberin merkezi, içteğet çemberin merkezi. Bak şurada gösterip, bu aynı zamanda çevre çemberin merkezidir ve aynı zamanda ne oluyor arkadaşlar? Buradaki merkez, işte çemberin merkezidir. İçeriden teğet çizildiğinde. İşte yet çemberin yarıçapı ne yapıyor arkadaşlar? İşte yet çemberin yarıçapı buradan çizilen yükseklik yani eşkenar üçgen ya burası. Eşkenar üçgendeki yükseklik işte yet çemberin yarıçapı yapıyor. Hocam buradan karşı köşeye giden de büyük çemberin yarıçapı ya bu da çevrel çemberin yarıçapı oluyor. Sonra bunu da hallettik. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Sebep. Bak şimdi kardeşim. Şuraya baktık bakacak olursan. Şununla şu paraleldir. Niye? Hocam Z kuralı sağlanıyor. 60'a 60. E o zaman bu ne oldu? Karşıt kenarlar paralel. E hocam şununla da şu birbirine paraleldir sebep? Bak Z kuralı sağlanıyor burada. Tamam. Hatta şununla da şu birbirine paralel olmak zorunda mı arkadaşım? Evet. Hocam Z kuralı sağlandığı için burada da ne oluştu? Şunlar da birbirine paralel oldu. Tamam bunu anladık. Bu anlattık. Bunu da anlattık. Alan. Arkadaşım düzgün çok yana alan yok diyebilirsin ama düzgün altıgende üçgenlerden oluşuyor ya. Düzgün altıgenin alanı da 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. E bir eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. O da 6 tane A kare kök 3 bölü 4'e eşit olacak. Kitaplarda şunu görebilirsiniz. Hani 3 kök 3 A kare bölü 2 şeklinde görebilirsiniz. ver o formülü gerek yok. Hocam eşkenar üçgenden 6 tane var. 6 tane eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Bilmiyorsan tabana ait yükseklikten 6 tane o eşkenar üçgenin alanı tabana ait yükseklikten bulursun bir de 6 ile çarparsın olay biter. Tamam? Evet şimdi dur burayı yorumlayalım. Arkadaşlar bak şurayı bir yorumlayalım. Şimdi en uzun köşegen simetri ekseni ve bir kenarın iknatı. Eyvallah. Ve şekle baktığım zaman 60 derece var mı? Var. Arkadaşım düzgün altıgen sorularında 60 derece olduğu için özel açı var. Yani bizim karşımıza burada özel üçgenler karşımıza çıkabilir. Bak dik üçgenle uğraşacağız bu konuda. Hatta düzgün altıgende bak dikkat et 90 dereceyi şöyle de elde edebilirsin. Dikkat et. Şuradan şuraya çizdiğin zaman Hocam burası 120. Bunlar da 30-30 ya e Burası da 120 olacağından tamam Buraya da 90 kaldı. Bak dik üçgen de Bu şekilde de karşımıza geliyor. Yani Düzgün altıgende sen bir kere dik üçgenle uğraşacaksın Cepte mi cepte Ondan sonra özel açıyla uğraşacaksın Cepte mi cepte. Dur devam edelim Sonra bir de burada ne var arkadaşım Alanla uğraşacak mısın Uğraşacaksın. Alan konusu da karşımıza gelecek Tamam etti Burada bir konu etti Sonra karşısıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam bunların birbirine paralel olması ne anlama geliyor? Bak en basiti şurada. Bir kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği. Karşısıklı kenarların birbirine paralel olmasından dolayı ya kelebek benzerliği ya da temel orantı karşınıza çıkabilir. Yani bu konuda karşınıza çıkacak konulardan biri de üçgende benzerlikle de uğraşabilirsiniz. burada. Hocam kelebek benzerliği. Çok basit ya. Kelebek benzerliği ne var? Yukarıdan aşağı oranlamalar. Mesela burası 2 burası 6 ise hocam 2 bölü 6 tabi paralelse bunlar. Yukarıdan aşağıya 1 bölü 3 oran var. Yani A ise 3A, B ise 3B şeklinde yapıştıracağız. Sorularda da daha net bir şekilde anlayacaksın zaten. tamam. Mı? Özellikle kelebek benzerliği burada çok karşımıza çıkar. Yani dikkat et. Sen burada, sen bu konuda dik üçgenle karşılaşacaksın. Ondan sonra hatta açı ortayla bile karşılaşabilirsin. Çünkü simetri eksen açı ortay bölüyor. Ondan sonra kenar ortayla da karşılaşabilirsin belki. Bir kenar ortaylık verip bir şeyle, kenar ortaylıkla da karşılaşabilirsin. Sonra üçgende benzerlikle karşılaşacaksın. Bir de üçgende alanla. Yani neredeyse üçgen konusundaki her konuyla burada muhatap olabilirsin. Bunu unutma. Şimdi gelelim şuraya. Alanla ilgili arkadaşlar. Bu benim keşfim. Önceden ben alan soruları geldiği zaman. Hani üçgende alan kısmı geliyor ya karşımıza. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Şuraya A, buraya A, burası 120. Şuradaki alanı yorumlarken A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2 diye yorumluyorum. Ondan sonra bir gün soruyu çözerken burayı öyle buldum. Sonra burayı da öyle buldum. Tamam mı? Atıyorum burada kalan 5 çıktı. Burada kalan 10 çıktı. A, dedim sonra kendi kendime. Ula harbiden böyle mi oluyor? Burayı sinüsten buldum ya. Burayı da a iken burası da a ya. A çarpı a küküçü bölü 2'den buldum. Sonra bir baktım 1 2 olan çıktı. Farklı bir sayılarda da oluyor mu diye bir denedim. Gerçekten de öyle arkadaşlar. O yüzden ben böyle bir şey gördüğüm zaman. Altı özellikle alan gördüğüm zaman. Alan dağıtmasını yapıyorum. Alan dağıtması için de en çok bunu kullanıyorum. Şimdi şuradaki üçgenin alanı esken burası 2S'tir. Bu da simetri ekseni ya. E 3 burası da 3S'tir. Yani 1, 2, 3 oranlaması var. Bilsen iyi olur. Bilmesen de sonuca yine benim eskisi yaptığım gibi uzun yollardan yapabilirsin. Özellikle ve özellikle oranlamalar olduğunda bu şekilde alan dağıtım yapmanı tavsiye ediyorum. Biraz sonra zaten sorusunda da göreceksin. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Normalde çok uzun çözülen bir soru bu teknik de çok kolay çıkıyor. Ha ben bir de burada şunu gördüm. Bak şimdi. Buradaki küçük üçgenin alanı S iken. Bu S, 2S, 3S'i yazınca tüm alan 6S mi oldu? Evet. E, küçük açı üçgenin alanı şurada S dedik. E, bu da aynı şekilde. Küçük üçgen, eş üçgen bunlar. S, S, S mi burası? Evet. E, tüm alan 6S olduğundan dolayı. S, S, S S'e ortaya da ne kalıyor? 3S kalıyor diyebilirsin. Ama sen özellikle bunu bil. Buradan dolayı bunun yorumlamasını da yapabilirsin. Hatta daha değişik yorumlamalar da yapabilirsin. Alanda da. Bu alan özelliklerini bilmeni tavsiye ediyorum. Hocam çok kendi alan değil. Bana göre değil. Müfredatta olan bir kısım. Yani karşımıza çıkacak olan bir kısım. Çünkü üçgende alanla uğraşıyoruz burada kardeşim. O yüzden bunu da bil. Evet altıgen böyleydi dostlar. Hadi bakalım sorularına başlayalım mı? Başlayalım mantığıyla birlikte. Şimdi diyor ki düzgün altıgen verilmiş. 7 verilmiş 1 verilmiş. Özellikle bir uzunluk verilmişse ya da isteniliyorsa arkadaşlar. Orada bir dik üçgen kullanırız. Dik üçgen oluşturmak lazım. E ne yapacağız? Hocam ya bu köşegeni çizersin ya da bu köşegeni çizersin. Ha, üçgen oluşmuyor ya diye bir ait. Buradan bu köşegen çizdik. Bu köşegen çizince hocam burası 120 derece bunlar da 30-30 ya e, tamamı 120 olduğundan bak burası 90 derece geliyor. E tamam. E burası a a iken burası ne olacaktır? a 3 olacaktır. E artık burada bir Pisagor bağıntısı yapıp düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu buluruz. Yani 7'nin karesi eşittir. a köküçün karesi artı 1'in karesi. 49'dan 1 çıktı. 48 eşittir. 3 kare yaptı. Buradan 16 eşittir kare yaptı ve a'yı da böyle kaç buluruz? 4 buluruz. Zaten bizden de 6 gelin. Bir kenar uzunluğu isteniliyor. Yani cevap 4 çıkar. Geldik. Örnek 24'e. A hocam oranlama var burada. Çaktırmadan. Ne var? A, iken A bir kenar 2a mı? Evet. 2a 2a, 2a, 2a, 2a. Hatta şu en uzun köşegen bir kenarın iki katı değil mi? Evet hocam. Oraya geliriz de ne vardı burada? Özellikle oranlamanın olduğu sorularda. bak. Oran demek benzerlik demek. Üçgende biz bunu hep söylüyoruz. E burada oran var. İki eş parçaya bölmüş. Bak karşısında da iki a var. Şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Evet hocam e o zaman ne olacak? Kelebekte oran biri iki ise. Yani burası ense burası 2 en mi olacak? Evet. İki altıysa en altıysa en'i de üç buluruz. Yani bir kenarı kaç bulduk arkadaşım? Dokuz bulduk. Bizden altıgeni çevresi isteniyor. O zaman bir kenar dokuzsa bir kenar ya en uzun köşegen. bir kenarın iki katıydı. 9sa. burası da 9 bölü 2 mi olacak? Çevre de o zaman 6 tane 9 bölü 2'ye sahip olacak. O zaman cevap kaç çıkar? 27 çıkar. Örnek 24'ü 27 bulduk. Geldik örnek 25'e. ABCDF bir düzgün altıgen verilmiş. Şimdi üçgenin alanından bahsetmiş. Kardeşim üçgenin alanı deyince senin aklına ne geliyor? Taban ve tabana ait yükseklik geliyor. En bildiğin özellik e aklına gelen başına gelsin kardeşim. Şimdi burada ne yapalım? Mesela burada A bir kenara A diyelim. O zaman bir kenara A ise şurası en uzun köşegen değil mi? Yani bir kenarın iki katı. Hocam 2A tabanına ait bana ne lazım olacak? Bak burada oran moran yok. Oran olsaydı alan dağıtmaya giderdim. Şuradaki oranı bilmiyorum. O yüzden alan dağıtma yapamıyorum. Bu arada şunlar birbirine paralel mi? Evet. Aynı zamanda en uzun köşegenle de bu kenarlar birbirine paraleldir. Çünkü niye? Burası 120 burası 60 ya. U kuralı sağlanıyor ondan dolayı. Şimdi dolayısıyla şununla şu paralel oldu. Hocam şu üçgenin alanı dediği zaman ben tabanına ait yükseklik gelecektir aklıma. Tabanına ait yüksekliği bulursam yani a cinsinden bulursam olay bitti. Sonra alanı 8 kökçe eşitlerim olay bitiyor. Peki 90 derece var. 90 derece elde edeceğiz. Nasıl elde edebilirsin? Arkadaş şu köşegen çizdiğinde. Burası ne oluyordu? Hocam burası 30 30 120 simetri ekseni olduğundan burası da 60. Bunun da tamamı 60 mı? Evet. 30 60 90 üçgen çıktı. Aa hocam Şurası 90 derece oldu. İki paralel doğru arasında bu 90'sa bu da 90. Yani burada bir dikdörtgen oluştu. Yani şurayı bulursam şurayı da bulmuş olacağım. Ve burası da A değil mi? Yani 90'ın karşısı A iken karşısı A bölü 2'dir. Burası da A bölü 2'nin köküç katıdır. Yani burası A bölü 2'nin A köküç bölü 2 oldu. Şimdi üçgenin alanından bahsetmiş taban 2A çarpı A köküç bölü 2'nin yarısı taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 köküş diyeceğiz. Şurada 2'ler gitti mi gitti. Sonra köküşler gitti mi gitti. Buradan ne geldi? İkile karşı tarafı çarptın, 16 yaptı. Burada ne var? A var. Burada da aslında A var. Akarı mı kaldı sadece burada? Evet. Akarıyı 4 bulduk ve A'yı da böyle akarıyı 16 bulduk. A'yı da kaç bulduk? 4 bulduk o zaman. Düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğu soruluyor bize. O da A'ydı. Yani ne çıktı arkadaşım? 4 çıktı. Evet, üçgen bilgisi. Görüyorsun. Ha, üçgen bilgisinde kullanırken üçgenin böyle en uçtaki soruları gelmiyor. En basit kısımları geliyor. Benzerliğin kelebek mesela basiti. Temel orantı basiti mesela. Onun böyle çok ayrıntılı soruları karşımıza gelmez. Üçgende alandan bahsediyorsa mesela alan dediyse oran varsa alan dağıtırız. Yoksa hani 90 ya da özel bir açı varsa biz genelde taban çarp tabana ait yükseklikten bakarız. E, alan dediyse de taban çarp tabana ait yükseklik geliyor. Tabana ait yüksekliği çizdik. Onu bulmaya çalıştık sadece. Yani şurayı çalıştırdık. Yani formül formül aramıyoruz. Şurayı çalıştırıp hallediyoruz. Evet örnek 25 4 geldi. Geldik örnek 26'ya. Bir koşu antrenmanında kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün altıgen şeklindeki koşu parkurunun farklı köşelerinde bulunan üç koşudu. diğer iki koşucunun bulunduğu köşelere en kısa yoldan koşarak tekrar bulunduğu köşeye geldiğinde tam tur yapmış oluyor. A köşesindeki mesela nasıl olmuş? B'ye C'ye gitmiş ya da C'ye gitmiş sonra B'ye gitmiş sonra buraya gelmiş. Bu tam tur yapmış oluyormuş. Buna göre diyor koşucuların aldığı toplam tam tur yollarının uzunlukları ifadelerinden hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi bir kenar uzunluğu 4 müydü? Evet şunlara bir 4-4 yazalım. 4-4 yazdığımız zaman burada kaç, kaç dereceydi? 120 dereceydi. Artık 120 derece olduğunu biliyoruz. Hatta ikiz kenardan dolayı bunlar 30-30 yaptı. 30-30-123 yeni karşımıza çıktı mı çıktı. 4-4 e ise burası 4 köküştür. Burası da 4 köküştür. Şimdi burası da 4 köküştür. Ben şunu elde etmeye çalışacağım. 8 artı 4 köküçü. 8'i nasıl elde ederim? 2 tane 4 ve 1 tane 4 3. Bakalım A'dan başlayalım. 2 tane 4 ve 1 tane 4 3 gidince yandan A'ya gelebiliyor muyum? Gelebiliyorum. Birincisi doğru. Sonra öbürüne bakalım. Öbüründe ne diyor? 8 3 artı 8. Bu da 2 tane 4 3. Bu da 2 tane 4 değil mi? Evet. 2 tane 4 3 ve 2 tane 4 gidelim bakalım. Şimdi biz 2 tane 4 köküç gittiğimiz zaman hocam şöyle gittik şöyle gittik 2 tane 4 köküç. 2 tane de 4 gidebiliyor. Gidip A'ya gelebiliyor muyuz? Evet. O zaman bu da doğru. Öbürüne bakalım. 12 demek. 8 uzunluğu yok. 4 uzunluğu var elimizde. E bir 4 uzunluğu var. Bir de ne var? Aslında 8 uzunluğu da var ya. Karşı köşeye gittiğimizde şurada da bir 8 uzunluğu yok mu arkadaşlar şöyle baktığın zaman. Çünkü bu en uzun köşegen simetri ekseni değil miydi? Evet. Ben bunu ya 4 4 4 artı 4 köküç artı 4 köküç şeklinde yazacağım. Ya da 8 artı 4 şeklinde yazıp bunu da 2 tane 4 köküç şeklinde yazacağım. Öncelikle şunu deneyeyim. Ben 3 tane 4 ile 1 2 3 tane 4 gidip 2 tane de köşegen çizebiliyor muyum? Bir köşegen buraya bir köşegen çizersem buraya giderim. A'ya gelebiliyor mu gelemiyorum. Yani büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil ben şu parçalarla bunu elde edemiyorum. A'ya gelemiyorum. Peki 8 artı 4 gitsek. Hocam 8 gittik. Ondan sonra bir de 4 gitsek. 8 artı 4. 12 yaptık. Sonra 2 tane de 4 köküç. Bir 4 köküç burada. Bir de 4 köküç burada. Gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Gidebiliyoruz. Bak neredeyse böyle tuzağa düşüyordu. düşecektik burada. 4, 12, 4, 4, 4 ve 4 köküç 4 köküç şeklinde parçaladığımızda olmuyor. Ama 8'e 4 şeklinde parçaladığımız zaman. 8 artı 4 artı 4 kökçü çarpı 4 kök şeklinde yazabiliyoruz. Yani bu da doğru. 1 doğru. 2 doğru. 3 de doğru oldu. Ve gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Tam tuzaklık bir soru. Örnek 26. 1 2 3 oldu. Geldik. Örnek 27'ye. Şekil 1'de verilen özdeş eşkenar üçgenler üst üste yerleştirildiğinde üçgenlerin kesim bölgesinde şekil 2'deki gibi yeşil renkli düzgün altıgen elde edilmiştir. Evet, şu yeşil renkli düzgün altıgen elde edilmiş kardeşim. Sonra burasının alanı bu düzgün altıgenmiş ya. Hemen şöyle kenarları eşit olduğunu yazayım ben ve açılarımız da düzgün altıgen çıktığı için karşımıza bu nedir? 120'şer derecedir. Hocam, peki öncesinde şu bir eşkenar üçgendir. 60 60 60'ları da yazayım. Şu da bir eşkenar üçgendir. 60 60 60'ları yazayım. Hocam 120'nin 180'e tamamlayalım. 60 burası. E burası da 60 oldu. E aynı şekilde. Burası da 60, burası da 60. Burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60. Yani burada karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Küçük eşkenar üçgenler. Hatta şuradaki uzunlukta ne oldu? Çift çizgi mi oldu? Çift çizgi, çift çizgi. Burası da çift çizgi, çift çizgi. Burası da aynı şekilde çift çizgi oldu. Aynı şekilde çift çizgileri de yerleştirelim arkadaşlar. Ee, olay çıktı. Şekil 2'deki yeşil bölgenin alanlığı. O da alt tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu? 6 tane a kare kök 3 bölü 4'ü eşitti. Bir kenar a ise. Neye eşitmiş? 24 kökü 3'e eşitmiş. Kökü 3'ler gitti. Hocam 6 ile 24 sadece 4. A kare eşittir. 16 geldi ve a'yı da böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Şekil 2'nin çevresi nedir diye soruluyor. Şekil 2'nin çevresine bak kardeşim. Bak nasıl bakalım? Şöyle mavi mi bakalım? Evet şöyle mavi bakalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane çift çizgi. Çift çizgide A'ya eşit değil miydi? Yani benden 12 tane A isteniyor. 12 çarpı 4'ten cevap kaç çıktı? 48 çıktı. Yani örnek 27 böylelikle ne çıktı arkadaşım? 48 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 28'e. Yanda görülen A, B, C, D, F, Düzgün altı gel şeklindeki bir halının orta noktaları. Orta noktalarıymış. Dikkat şunlar birbirine eşit. Şunlar da yine birbirine eşit. E hocam niye burası 2a iken burası da 2a ya? Aynı şekilde çift çizgi çektim eşit. Bunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Orta noktaları olan KLM noktaları birleştirilerek bir üçgen motifi elde edilmiştir. Altıgenin alanının üçgenin alanına oranı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben bunu nasıl bulabilirim? Hocam bir kenar a ise ben altıgenin bir kenarını bulmaya, üçgenin bir kenarını bulmaya çalışacağım. Alt genin alanı belli. Alt tane, a kare kök 3 bölü 4 eşit. Şu eşkenar üçgenin, eşkenar üçgen oluyor bu, çünkü tam orta noktalar olduğu için. Ispatını yapayım. Hop, şunu şöyle çizersem, en uzun köşegen 2a'dır. Hocam, yamukta orta taban çıktı burada. Dur, dur. Daha yamuğu görmedik hocam. Evet, 2a artı a, burası 3a bölü 2 çıkıyor. Aynı şekilde, şurada da şunu çizersem, burası da aynı, 2a 3a bölü 2, burası da 3a bölü 2 çıkıyor arkadaşlar ama. Yamuk konusunu kullanmış oluyoruz. Hiç oraya girmeyeyim ben. tamam? Çünkü daha görmedik. Buraya da 3A bölü 2 bulup sonra ne yapacaksın? Sonra şunu yapacaksın. 3A bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 4 deyip oranlayacaksın. Olay bitecek. Ama bu ayıp olur ya. Daha görmediğimiz bir konudan şey yaparsak böyle sıkıntı olmaz mı? Olur. E hocam ne yapacağız o zaman? Ben şu kenarının buraya bunun cinsinden diğerini bulmaya çalışacağım. Ya da şu kenarın. Ne yapayım hocam burada? Mesela şu kenara yoğunlaşayım. Arkadaşlar düzgün altıgende şöyle bir şey eşkenar üçgen özel içerideki şu uzunluğu bulmak için yapılabilen bir hamledir bu. Çünkü dış açısı 60 dış açısı 60 dış açısı 60 eşkenar üçgen oluşmadı mı? Oluştu. E ben buraya A A dersem hocam bir kenar 2A oldu. Burası da 2A burası da 2A burası da 2A mı oldu? Evet. Ve burası da A oldu. Dikkat et. 3A burası 3A burası. Açısı da 60 derece olduğundan 60 180 60 çıkart 2'ye böl. İkiz kenar ya. Burası da 60. Burası da 60 oldu. Yani 3 iken burası da 3A mı oldu? Evet. Aynı şekilde şurayı uzatırsan 60 60 60 eşkenar üçgen. burası 2A'yken burada da bir eşkenarlık oluştu. Burası da A ya 3A 3A 3A. Burası da 3A oldu. Burası da 3A oldu. Bitti. Hadi bakalım. Bir kenara 2A dedik yalnız. Normalde A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı bir kenar 2A'yken 2A'nın karesi kök 3 bölü 4'tür. Ama bir tane eşkenar üçgen bu. Altıgenin alanı bulurken 6 ile çarpmayacak mıyız? Evet. Bölü. Şuradaki eşkenar üçgenin bir kenarı kaç çıktı? 3A. 3A'nın karesi kökü 3 bölü 4 mi yapacak o zaman oradaki alanda? Evet. Kök 3 bölü 4'ler gitti mi? Gitti. Hocam 6 çarpı 4A kare bölü 9A kare yaptı burası. Şunlar sadeleşti. 3'e bölsen 3, üç, 3'e bölsen 2. Cevap da ne yaptı o zaman? 8 bölü 3 yapar dostum. Evet. Evet. Görüyorsunuz teknikleri öğreniyorsunuz ve bence sıkıntı yok. Güzel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunu konuyu anlatırken de demiştim. Bazen böyle eşkenar üçgen oluşturabiliyoruz. Her söylediğim teknikle de ilgili soru yazdım burada. Dikkat ediyor musun? Öyle bir şey söyleyip ondan sonra onunla ilgili sorularla desteklememezlik yok. Varsa eğer videonun sonunda ben eklerim zaten merak etme. Evet geldik bir sonraki soruya. O katlama sorusu. Bakalım ne diyor. Şekil 1'deki ABCDF düzgün biçimindeki ön yüzü turuncu arka yüzüyü yeşil renkli olan karton K, L, v, boyunca katlandığında şekil görünüm elde ediliyor. Eyvallah. Katlama. Arkadaşlar katlama nedir biliyor musunuz? Katlıyorsun. Aslında katlama demek şöyle. Bu, doğru, bu üçgeni böyle katladığın zaman bu doğruya göre simetriğini alıyorsun demektir. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E, bu kenarda çift çizgi ise burası da çift çizgi. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta bu açıyla bu açı, bu açıyla da bu açı birbirine eşit. Mantığını kullanacaksın. Ama dur bakalım şimdi dur. Soruyu tam okuyayım da ondan sonra. Belki onları sonra yazabiliriz. Şimdi K, ile E, birbirine paralel verilmiş. E bu paralel verilmiş. Ama hocam bu buradan buraya çizilmiş. E buranın sen ne olduğunu biliyorsun kardeşim. 120 derece. Bunlarda kaç kaç? 30-30. E hocam şununla şu paralel ise burası da 30. Hatta daha net bir şekilde söyleyeyim sana. da şöyle çizersen. Bak ne çıkıyor burası. 90 derece ya. Hocam 120 ise 30-30. Burası da 90 oldu. Bak şununla şu paralel verilmiş. Bununla da bu paralel ya. E hocam burası da 30 ya. yöndeşlikten dolayı burası da 30 çıktı. E burası 120 ise burası da 30 mu çıktı? Evet. Yani senin buradaki üçgenin 30-30-120 aynı şekilde burası katladığın zaman üst üste bin açılar birbirine eşit olacak. 30-30-120 oldu? Aynen. Burası da 30-30-120 katladığımızda 120 burası da 120 yaptı? Evet. E şimdi benden ne işleniyor? Benden şuradaki uzunluk isteniyor E hocam bu A ile D birbirinin Böyle doğrusalı mı? Doğrusalı. Çünkü niye? Gençler dedik ya size. Katlama demek bir doğruya göre simetriğini almak demek. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği derken dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak mı? Olacak. E sen burada şunu yapacak olursan buradaki nokta buraya gelirken böyle katlanıyor ya. Katladığın zaman ne oluyor? Hocam burası dik olacak ve şuradaki parçalar birbirine eşit olacak. E bu ikiz kenardı zaten çizilen. Çünkü şunlar birbirine eşitti. E, 30, 90 burası 60 oldu. Burası da 60 oldu. A bu simetri ekseni oldu. Aynı şekilde sen bunun da böyle katlamasını alsan burada da aynı mantık yok mu hocam bu doğruya göre simetri aslında burası değil mi? Şu doğruya göre simetri bu doğruya göre simetri demek buranın da 90 derece olması demek ve şunların da birbirine eşit olması demek anlamına geliyor. Hatta hocam x kenar ya burası. Burası da 60-60 yaptı. Bak bu da simetri ekseni oldu. Yani bu A üstü simetri ekseni üzerinde D üstü de simetri ekseni üzerinde birleştirdiğin zaman simetri ekseniyle doğrusal olmuş oldu. Peki şimdi uzunluklara bakalım. Ali Kara uzunluğunu kaç vermiş bize? Ali Kara uzunluğunu 4 vermiş. Sonra BLE uzunluğunu kaç vermiş? BLE neredesin BLE? Burayı da 2 vermiş. E hocam 4 burası da 4 ya. Bir kenar 6 oldu. 6, 6, 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 müdür? Evet. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 mi? Evet. Bir kenar 6 ise şu en uzun köşegen bir kenarın 2 katı mı olacak? Aynen öyle. 6 iken 12 olacak burası. Şuraya da x dersem o zaman ne oluyor? 2-2-4 burada. Yani 4 artı x artı 3-3 6 da burada. 6 eşittir. Kaç yapması lazım? 12 yapması lazım. Buradan da x'i kaç buluruz? 2 buluruz. Bu sorular da lazım bize arkadaşlar. Katlama matlama artık yavaş yavaş alışmamız lazım. Öyle hep eski nesil çözelim. Eski nesilde kendimizi böyle bir alıştıralım falan filan. O hikayeleri unutun. Katlamayı da öğrenmeniz lazım. Tamam mı? Katlama da çok kolay. Bir doğruya göre simetriye ya da üst üste binen açılar eşit. Üst üste binen kenarlar eşit. Evet örnek 29. 2 çıktı geldik. Örnek 30'a. Oranlamalar var. Alan dağıtma yapacağız. Alan dağıtma dediğimiz nedir? Arkadaşlar bir üçgende şöyle. Normalde sadece alan değil de oranlama olmuş olsaydı benzerlik vardır diyebilirdim. Ama burada alanda var ya alan ve oranlama olunca alan dağıtma. Alan dağıtmayı şöyle bir hatırlatayım sana. Atıyorum burası 2K burası 3K ve üçgenlerin tepe noktaları aynı noktadaysa eğer 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diye bir yorum yapabilirsin. Ya da atıyorum adam sana 8 vermiş. Hocam 2K'da kalan 8 ise 4 katı 4 katı 3A'daki de 12. Doğru rahatılı olacak şekilde alan dağıtabilirsin. Peki bir de düzgün altıgende ben sana ne vermiştim? Atırla düzgün altıgende Hocam şu üçgenin alanı A iken burası 2A'dır. Özellikle alan dağıtma olduğu sorularda bunu kullan. A iken 2A burası da ne oluyor? 3A olduğunu biliyoruz. Gelelim şuraya. Oranlamalar var. Alan dağıtacağız kardeşim. Tamam. Şöyle yapsak. Böyle. Çiftçizdeki alan A iken çiftçizdeki alan A mıdır? Evet hocam. Şurası A iken burası da A'dır. Bak şurası 2A yaptı. Burası 2A iken şu üçgenin alanı 2 kat olmuyor muydu? 1'e 2 oran vardı. Evet hocam. Yani burası 2A iken burası 4A olacak. İki eş parçaya bölecek alanlarda tavanlar eşit olduğu için 4A olduğundan dolayı burası da ne oluyor o zaman arkadaşım? 2A'ya 2A diye paylaştırıyor muyuz? Paylaştırıyoruz. Aynı şekilde şunu da çizsek. Hocam burası da aynı şekilde 2A olması lazım. Çünkü bu üçgenin alanı 2A. E burası 2A ise burası da A burası da A diye paylaştı. E burası 2A ise burası da 2 katı 4A olmak zorunda. E şimdi şuna bakalım. Alan MDC. Neredesin? MDC A artı alan CLB A eşittir k çarpı FCK'nın alanı. K çarpı 2A eşit olacakmış. Yani 2A eşittir k çarpı 2A oldu ya. 2A'lar nana ay? İkilerden nana ay oldu tabii burada. E ne kaldı burada? 1 kaldı. K'da ne eşit oldu arkadaş? 1'e eşit oldu. Güzel bir soru. Alan dağıtmalık gerçekten çok hoş bir soru. Hatta alan dağıtmalık Ben sana bir tane daha soru yazayım şöyle. Şurada bir tane soru yazayım mesela. Şimdi şöyle bir soruyla da karşılaşabilirsin. Bak dedim ya sana yeterli gelmedi mesela. Aslında yeterli alan dağıtmalık soruyu gösterdin. Ben öyle sana bir şey gösterdiysem seni tatmin edene kadar o soruları şey yapmak zorundayım. Atıyorum şöyle bir şey geldi kardeşim. Bak çok güzel bir soru. Burası 2K burası 3K verisin, Şurası S1 verisin, burası da S2 verirsin. Adam sana S1 bölü S2 eşittir nedir diye sorsun. Bak şimdi. E hocam oranlama var. Alan dağıtımı yapacağız. E o zaman şunu oluştururum kardeşim ben? Kırmızıyla başlıyorum. Hep kırmızıyla başlayayım bakayım. Şunu oluştururum kardeşim. E burada 3K 2K oranlaması var ya. Hop şöyle. Hocam 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A. e bizim şu üçgenle şuradaki üçgende 1'e 2 oran vardı. Burası 5A ise burası 5A bölü 2'dir. Bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. İki katlarını alayım. Burada 3K'da kalan 6A ise 2 katı 4 2, e, şuradaki 2K'da kalan 4A'dır. Hocam burası 10A ise burası da 5A mı olacak? Evet. Eee bu simetri ekseni 15A ise burası Burası da 15A'dır. Bak şimdi S1'e bak. Ne oldu? 11A oldu. S2'ye bak. Şurası 15 artı 4. Yani 19A oldu. Cevap da 11 bölü 19'a eşit oldu. Al sana mükemmel bir soru. Sen normalde ne yapardın? Hocam şuraya bir A diyeyim. Bak bak bak bak. İşte burası 5K ya eskiden ben de öyle yapıyordum merak etme üzülme. Sen de belki yapmışsındır öyle bir şey artık yapmana gerek yok. 5K derdim işte burada kalan 5K çarpı 5K çarpı sin 120/ 2. Sonra burası 5K 3K 3K çarpı 5K 3 bölü 2'den burayı bulurum. Sonra şu üçgenin alanını bulurum. Sonra diğerlerinde de böyle cebelleşirim falan filan. Alanları yazarım ve oranlarım. Gerek var mıymış? Bence gerek yok. Anladın mı dostum? Anladıysan yorumlara yaz da bir göreyim ya. Ben bunları anlatırken çok mutlu oluyorum. E bir de senin yorumunu göreyim de hocam gerçekten çok işime yaradı diye. Ya da bir altı yaramaz diye söyle de. Yani bazı yerlerde ben de kendimi frenleyeyim Ama çok işine yaradı gerçekten. Geldi görünek 31'e. Aylin kendi otoparklarına döşenen düzgün altı şeklindeki karo taşlarının bazı kısımlarını yeşil ile boyayarak yukarıdaki motifi oluşturmuştur. Buna göre oluşan motifteki yeşil bölgenin alanının beyaz bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şunlar hep böyle e, düzgün altıgenli karı taşlarının bazıları. Evet, şunlar eşkenar üçgen üçgen mi? Bilmiyoruz ki onları. Karı taşlarının bazıları. Evet, burada noktalar belirtilmiş. Arkadaşlar, bu noktalar şöyle bir birim, bir birim, bir birim şeklinde eşkenar üçgenle oluşuyor aslında. Niye hocam? Düzgün altıgen ya bak mesela şuradaki iki noktayı birleştirmişim ne oldu burada evet çaprazda da iki noktayı birleştirmişim ne oldu burada bu da eşit yani bunlara bir birim diyebiliriz arkadaşlar çaprazdakilerde bir şuradakilerde bir hatta şu çaprazdakilerde bir mi yapıyor evet yani noktalar arasındaki uzaklık bir birim olacak şekilde döşenmiş burada yani şurada baktığın zaman şurası eşkenar üçgen mi yapıyor evet. E o zaman ona göre şey yapalım arkadaşlar. Şu noktaları birleştirdiğin zaman eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, eşkenar üçgenler çıkıyor mu karşımıza? Çıkıyor. Şöyle birleştirince ne güzel bir eşkenar üçgenler çıkıyor böyle karşımıza. E çıksın bakalım eşkenar üçgenler. Hatta şuraya da geliriz bakalım biraz sonra. Şöyle eşkenar üçgenler çıktı. E hocam düzgün altıgende de şurada da bir eşkenar üçgenler zaten böyle altta eşkenar üçgen. E tamam. Bir şurası kaldı. E şurası kaldı. Şurayı da halledeceğim şimdi. E burada da bir nokta vardı ya, yukarıda da vardı ya. Şuradan birleştirsen, şuradan birleştirsen eşkenar üçgen, bu da, bu da. E o zaman olay bitti kardeşim. Eşkenar üçgenin bir tanesine A dersen 1 2. Şunların hepsini A diye döşeyebildik mi? Döşeyebildik. E tamam. Biz bir tanesindeki oranı bulsak şöyle. Sonra 4 tanesi önemli mi? Önemli değil. Bakın arkadaşlar. Bir tanesinde şurada kaç tane? Yeşile boyalı alandan kaç tane var? 2, 4, 6, 8. 8 burada. 8 burada değil mi? 8 burada. 4 tane 8, 32. Evet yeşil kaç yaptı? 32 a yaptı. Sonra gelelim şuraya. Beyaz motifli yere gelelim. Beyaz motifli kısmı bir tanesinde. Hocam 1, 2, 3. 3 a burada. Ondan sonra şöyle şurada. Tamam hesaplayabiliriz. E yaptıklarıma şöyle şey yapayım yuvarlak koyayım ya da tik koyayım ya da üstüne çarpılayım. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane yaptı? Başka beyaz şey yapmadı değil mi? 16. E 16 şunların da toplamı yine 16 mı yapacak? Aynen bunlar da öyle. O zaman beyaz boyalı bölgeler 16'dan kaç tane var arkadaşlar? 16'dan 4 tane var. Ee, bu da 64 yapıyor. Evet beyaz boyalı bölgede 64a oldu. Yalnız burada bir tehlike var. Keşke e, beyaz boyayı kullanmasaydık. Zeminde beyaz ya. Hocam şurayı niye almadık diye soranlarınız olabilir belki. Evet doğru. Haklısınız. Ama biz buradaki beyaz alanları alalım. Tamam, Konu anlatımındayız ya. Hani bir sarı olsun bir yeşil olsun mesela daha güzel olurdu. Şu sarı renkte olsaydı sarı rengin yeşil rengi ya da yeşil rengin sarı rengi oranı nedir diye sormuş olsaydı. Ee, daha net bir şekilde. Buraya alsam cevap değişiyordu. Onu da söyleyeyim. Burada nasıl değişiyordu? Şurada da eşkenar üçgenleri şöyle oluşturduğun zaman. E, hocam 1, 2, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani beyaza 8 tane daha eklemiş olacaktım arkadaşlar. Ama biz buraları almayalım. Sadece şu bir tanesindeki durumuna bakıp ona göre şey yapalım. Yani bizden 32A bölü 64A isteniyor arkadaşlar. E o zaman cevap ne yaptı? Cevap 1 bölü 2'ye eşit oldu dostum. Yani örnek 31 böylelikle 1 bölü 2 yaptı. Bazen de böyle alan dağıtma sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ama soru kökünde. Bak yine kendimi eleştiriyorum. Konu anlatımındayız. Aralarındaki bir birim olan uzaklık diye böyle kodlanmış olsaydı daha güzel olacaktı. Aralarındaki uzaklık bir birim olan noktalar üzerine böyle bir motif yapılmış olsaydı daha net olacaktı. Yani eşkenler üçgen. Bazen bunu birim karelerin yani Bunlar eş, üçgen değil de bu noktalar karede oluşturabiliyor. O noktalar üzerinde de böyle bir alan dağıtımda sorulabiliyor. Tamam. Kendi bir eleştirdiğim nokta da var. Bu mesela gözümden kaçmış. Evet geldik. Düzgün çok yeni alanı. Şimdi şu konuda uyarayım. Ama beni de dinlersen çok da bir şey kaybetmezsin. Dostum düzgün çok kendi müfredatta ya 2 yıl önce 3 yıl, yıl önce falan e, incelemiştim de daha incelemedim bu sene bakmadım mesela. Bakmam da lazımdı kusura bakma. Normalde çokgende alan kaldırıldı diyorlar. Hocam alan soruları gördük. Yok onlar üçgende alandı. Üçgende alan sorularıydı onlar. Onlar var. Sakın. ÖSYM de o şekilde alan soruları da sordu bize. Yani o yüzden dikkat et. çokgende alan diye bir şey e, müfredatta yok aslında. Ama karşılaşabiliriz. Ne olur ne olmaz. Çok kolay çünkü ya. Bir çevrel çemberin yarı çapı ile alakalı bir formülü var. Bir de işte çemberin yarı çapı ile alakalı bir formül var. Şimdi bir düzgün çokgen verildiğinde çevrel çemberin yarı çapı R ise sen burada yarı çapı R yarı çapı R üçgen oluşturdun ya. Hocam şu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Bu üçgenin alanı nasıl hesaplayabiliriz? Şuradan. Nereden hesaplayabilirsin? R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2'den bu üçgenin alanı hesaplayabilir misin? Evet. E bu üçgenden kaç tane var? En kenarlı bir çokgense en tane var hocam. O zaman bir de n ile çarparsın. n r kare sinüs alfa bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Formül bu. Formülü ezberlemene gerek var mı? Bir üçgenin alanını bulup n ile çarpacaksın sadece. O yüzden gerek yok. Hani formül olmadığı için ben rahatım. Bak burada da n çarpı 1 bölü 2 r kare sinüs alfa demiş. Ama şunu da söyleyeyim sana. Kardeşim buradaki açı 30 derece gelince... Sen niye sinüs alan formülü yapıyorsun? Çiz buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı R ise 30'un karşısı R bölü 2 yapıyor. R çarpı R bölü 2 bölü 2'den üçgenin alanı bulursun. Yani burası özel bir açıysa Tabana ait yükseklikten alanı bulursun zaten. Yani şu formülü bile uygulamana gerek yok. Yani buradaki sinüs alfalı olayı bile kullanmana gerek yok. Tamam mı? Evet üçgenin alanından alandan tamamıyla bunu yapabilirsin. Peki işte çemberi verildiğinde e yine üçgen oluşturursun böyle. E hocam işte çemberi verildiğinde bir kenar A ise e buradan da merkezden teğet dik çizdiğimizde şu da yap yapıyor ya. Üçgenin alanı çok basit. A çarpı R bölü 2. A çarpı R bölü 2'den bu üçgenden kaç tane olacak kardeşim? N tane olmayacak mı? O zaman N çarpı A çarpı R bölü 2. Bu da ne yapıyor? Nar bölü 2 yapıyor. Bak formül. Nar bölü 2 ya da anır bölü 2. <gülüyor> Neyse. Nar bölü 2 diye formül var. Ama formülü ezberlemene gerek var mı? Yok müfredatta olmadığı için ben yine de bunları bu şekilde size göstermek istedim. Bununla ilgili şöyle işte çemberin yarıçapı şu olan, bilmem ne falan filan diye soru sormadım. Ama istersen sorayım. Bak şimdi. Bak. Hem yani de çok güzel bir soru sorayım sana. Bak dikkat et. Sözel bir soru olsun. Sorumuz şu olsun. Düzgün sekizgenin, tamam mı? Dur, düzgün sekizgeni değil. Sözel bir soru olmasın. Tamam. Düzgün sekizgen çizeyim sana. Şöyle bir düzgün sekizgen çiziyorum. Çizerken oyalanıyorum. Oyalanırken de boş boş konuşayım. Ben bazen sizi oyalamak için boş boş konuşuyoruz arkadaşlar. Evet. Size şey vereyim. Hop şöyle soru çözerken de bunu yapıyoruz. Düzgün sekizgen olsun ve şuradaki uzunlukta sekiz verirsin. Buna göre bunun alanı nedir diye sorulsun. E hocam nasıl yapacağız bunu? Bak dikkat et kardeşim. Düzgün sekizgen bu. En uzun köşegen değil mi 4 4 8 küçük 8 tane şey ayrılmış. simetri ekseni olan köşegen bu hocam bu çevrel çemberin merkezi çevrel çemberin yarıçapı o zaman ben diğer de çizersem bu bu da simetri ekseni simetri ekseninin kesim noktası bana merkezi veriyor bu çevrel çemberin yarıçapları yaptı bunlar Evet yani bir kenar ise Burası 4 Burası 4 yaptı Burası da 4 yaptı E hocam bu üçgenden 8 tane olmayacak mı? Olacak. Sen 360'ı 8'e bölersen 45 mi bulursun? Şuradaki açıyı da 45 derece buldun. E hocam artık ben şuradaki üçgeni bulursam ki sen formülden gidersen 4 çarp 4 çarp sinüs 45 bölü 2'den 8 tane var diyebilirsin. Ama ben formülden gitmezsem tabanına ait yüksekliği çizerim. 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat ya hipotenüsten dik kenara geçiş de kök 2'ye bölünmüş hali. 4 bölü kök 2 2 kök 2 burası 2 kök 2. O zaman bir üçgenin alanı 4 çarpı bak alan neye eşit. 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Ama bu üçgenden 8 tane var. çarpı 8 deriz. Olayı bitiririz. Cevap ne çıkar? 32 kök ki çıkar kardeşim. Anladın? Bununla da ilgili gelse gelse böyle bir soru gelir. Bak yine üçgene indirgenmiş bir soru oluyor. Tamam mı kardeşim? Unutma bunu. Örnek 32'ye de bakalım ve bugün olayı bitirelim kardeşim. Şimdi burada ne verilmiş? Şekildeki düzgün sekizgende o noktası çevrel çemberin merkezi. Madem çevrel çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi ise şuradaki üçgenlerin hepsi eş üçgenler olmuyor muydu arkadaşım? Evet. Eş üçgenler oluyordu. Eş sekiz tane üçgen oluyordu. Eş sekiz tane üçgenin alanları da birbirine eşit mi? Eşit. Bu arada eş üçgenler ya bunlar. Burada ne çıktı kardeşim? Bak ikizkenarda kenarda çizilen yükseklik oldu. Hop tabanı keş parçaya bölü. Alanı da atacağız bak. Çizgildik alan A iken çizgildik alan A. A burası 2A iken her bir üçgenin alanı 2A mı olacak? Evet yazdık 2A'yı. Bak S1 S2 S3 alanlarını oranlarını veren kat nedir diye soruluyor. S1 neredesin S1? S1 şuradasın. Bak S1 şurasıydı arkadaşlar. Şuraya bakalım. 2 4 5. S1 5A. S2'ye bakalım. S2 neresi kardeşim? Hop şurası. 4A. S3'e bakalım. S3'te toplamda komple şurası. Yani 2, 4, 6, 7a. E toplamda kaç? 8 gen. 16a olması lazım. 7, 5, 12, 16a yapıyor arkadaşlar. Alanların oranlarını veren kaç sayılar nedir? 5, 4 ve 7'dir arkadaşlar. Yani cevap 5, 4, 7 çıktı. Örnek 32 de bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve kenleri bitirdik arkadaşlar. Çokkenler bitti. Nasıl bitti? En ince ayrıntısına kadar verdim bak. İşi böyle yani dedim ya sağlamcıyımdır Belki fazla anlattığım şeyler olmuş olabilir. Ama fazla anlattığım şeyleri de anlamadım mı Allah aşkına? yazıyorum yoruma hocam anlamadım. E, çok da şey yapmana gerek yok o zaman. Zorlamana da gerek yok ama ilk videodaki kısımları anladıysan sıkıntı yok. Ama beşgen, düzgün beşgen ve düzgün altıgendeki o temel bağıntıları da bil lütfen. Burada e, önemli olan şeyler bunlar. Önemli olan şeyler de bunlar. Güzel bir şekilde bir pdf hazırlanmıştı ve bunu aktarmak için elimden geleni yaptım çokgenlerde. Bundan sonraki konularda daha fazla üçgenlerden yapacağız. Burada da üçgenleri kullandık ama bundan sonraki konularda daha fazla üçgenle içe olacağız kardeşim. Hala da dik üçgen ve benzerlik çalışmadın mı? Bence çalış. Ya ben tamam yine göstereceğim. Çalışmasam da yapabilecek konuma getireceğim ben seni merak etme. Ama bakarsan senin açından daha iyi olur. Bundan sonraki geometri hayatında. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar geometrik konu anlatımı ikinci dönemin son anına denk geldiği zaman için böyle konular yetişmeyebiliyor. Ya yetişsin diye de böyle atlaya atlaya da gidilebiliyor. Burada tam anlamıyla tam müfredata göre anlatılmış bir şey var. Müfredat dışı olan şeyleri de zaten ben sana söylüyorum. Burayı iyi bir şekilde dinle yetişmezse bile mesela atıyorum paraya kenarda kaldınız. Yamuk kaldı bilmem ne kaldı 3-4 konu kaldı. Devamını da getirmeyi de unutma çünkü geometri önemli bir yere sahip. Çünkü en çok sıkıntı yaşanan yerlerden biri. O sıkıntı sizde olmayacak. Evet gençler. Böylelikle hallettik. Çokgenleri hallettik. Sonraki videoda. Dörtgenlerde. Evet genel dörtgenlerde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.